16 Ağustos, 22 Ağustos. Değerli Terazi burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. E Akkaya yafışlı Instagram sayfam günlük takip edebilirsiniz. Umut aşk her şey sizin olsun. Rabbim sizin olsun. Hayat sizin olsun. doğadaki her canlı iyi Rabbim. Çok felaketler yaşadık. Ekim ve Kasım ayı daha hareketli bir dönemimiz olacak. Allah ülkemizi korusun, kötü olan her şeyden uzak tutsun istiyorum. Yeni iş arayışı ve bulun, e, işinizle alakalı mühim kararlar vereceksiniz. Burayı bırakıyorum, artık burası benim değil, kağıdı böyle yurtacaksınız. Ama neyin öfkesi bu, bu neyin travması diyeceğim ama doğrusunuz çünkü çok uzun süredir o kadar yok yük üzerinizdeki her şey sanki sizin üstünüze bırakmışlar görünmez bir noktadasınız yani burada bir işçi var mı yönetici var mı çalışan var mı yani kimsenin umurunda değil görünmez adam gibi bütün işleri yapıp saatin geliyor giriyorsun saatin gidiyor gidiyorsun ne maaşın ne işin ne hakların ne ile ilgili kendini anlatacak hep müsait değiller o yüzden bu resti çek Yoksa e, işinle alakalı bu şekilde devam edeceksin. Res çekme zamanı. Res çektiğinizde işinizde hak edilen noktayı, oluşmasını istediğiniz kapının aydınlanması olacak. O yüzden artık size yükleri ve 7-8 insanın işini yapıyorsunuz. Artık maaşın, artık konumun ee, alternatif teklifler, teklifler de var Bunu gözüne alarak masaya yatır Çünkü sen burayı da kaybetmek istemiyorsun Çünkü düzenli bir maaşı var Ben olsam senin yerine Resti çeker İmzayı yırtarım onlar sana muhtaç O yüzden bu kuralı iyi düşün Cesaretini toparla Hakların için toparla diyorum ee, Özellikle de iş hayatınıza yeni, dahil, yeni girenler için de Burada sabırlı olun Burası sizi gayet iyi bir nokta yetecek. Siz sabırsız olduğunuz için, siz hiçbir şey beğenmediğiniz için kusur arıyorsunuz. Burası doğru bir nokta. Yeni işe girenler için söylüyorum. Hayırlı. İş konusunda da uzun süredir... Kapılarım, kısmetim, ayağım bağlı. Hangi işe başvurduysam olumsuz cevap aldım diyen bazı terazi burslar için evet güzel bir işten haber gelecek. Eylül başında da bu kapınız hayırlı olacak ve de uzun soluklu devam edeceksiniz. Hatta beni beni iş bulmaz. Ben en iyisi hani ne yapayım diye araştı. iş mi kursam ailevi ve ekonomik problemlerinden dolayı cesaretin yok. Çok güzel bir iş var. Bu da sana hayırlı olacak. Korkma. Kendi işini yapanlar için de Farklı yolculuklar, farklı projeler, yeni anlaşmalar, bayağı sürpriz iş masası konuşması söz konusu olacak. Bence bunu artıya, kazanca hızlı bir şekilde döndüreceksin. Mesela yazarsan kitabın ün kazanacak, ee, müdür yardımcısıysan müdür olacaksın, ee, yöneticiysen üst düzey yönetici dediğimiz kapılarınız bu hafta daha hareketli. Yani Ağustos'un sonuna kadar hedeflediğiniz kariyerle alakalı noktalarda sizi doğru oluşumlar bekliyor. Bunu da mantığınızı koyarsanız gayet yetenekli. Sanat sahne sanatçısıysanız spor sanatçısı bile sporcuysanız bile çok güzel teklifler bu tekliflerin arkasından başarınız enerjiniz size çok büyük bir oluşum yaratacak. Sen gücünü buldun. Daha sağlamlaş. Bu güç sana çok güzel aydınlanma yaratacak diyorum. Ama sadece aşkta İhanet korkusu, güven korkusu, ilişkiyi sorgulama, devamlı dedektif gibi sorular soruyorsunuz. İlişkinizde bir hata yok da sizde güven, e, ruhunuzda böyle bir aldatılma psikolojisi, geçmiş ailenizden kaynaklı olabilir, tanıdığınız bir dostunuzdan olabilir. Şu an ilişkinizin size bir hatası yok ama bu şekilde teşvik ediyorsun. Sesini kapat, ilişkine sahip çık diyorum. Sevgili uzun süredir de 4-5 yıldır ilişkisi olanlarda da bir ayrılık kararı verilecek. Çünkü ilişkide oyalanıyorsunuz artık size bazı kısmetler de var bu ilişkiyi defalarca bekle bekle bekle yaşın geçiyor artık bekleyecek bir yaşımız yok bu ilişkiyi bitir yeni kapılar yeni şansları değerlendirmen gerekiyor değerli terazi burçları evli olan özellikle de eşinizle çok uzun süredir boşanma mahkemeniz devam ediyorsa anlaşmalı boşanamayıp para konunuzla alakalı sorunlar devam ediyorsa bu Ekim ayında masaya yatacak anlaşmayla haklı Alacaksınız ama ben boşanmak istemiyorum diyorsanız boşanmayacaksınız şartlar konulacak sizin şartlarınıza göre hayatınız devam edecek gözüküyor evlilik teklif etmek isteyen mesela bazı terazi burçları var enerji günü arıyorsunuz hangi gün teklif etsem nasıl teklif etsem diyerekten ben size salı gününü öneririm Salı günü saat 17 ya da 20 22 17 22 7 yani sonu 7 rakamla biten enerjisi en yüksek zamandır salı günü. Bu gün evlilik teklifi ya da yüzüğünüzü takabilirsiniz. Bir de ailenizde evde kaldığını düşündüğünüz abiniz, kardeşiniz, kız kardeşiniz varsa ona da hayırlı bir kısmet var. O evde kalmadı. Panik yapmamıza gerek yok. Bir de uzun süredir bazı miras konularında haksızlığa uğrayabilirsiniz. Mahkeme red cevabı verebilir. Lütfen avukatınızı çünkü sizinle ilgili iftiralar bu mal sanki saçma sapan olaylara itilecek. Avukatınızı, sürecinizi doğru belirlediğinize haklarınızı geri alacaksınız. Önümüzde bazı Toprak ve mal ve ev konuları da var. Bunlarla ilgili de olumlu süreç. Yalnız ailenizin köyde ya da denize yakın bir noktada evi varsa tamir, tadilat ya da arazi bölümünüzü belirleyeceksiniz. Herkes kendine bir yer yapmak isteyecek. Bu kararların da aydınlanması var. Sağlık olarak özellikle dikkat etmeniz gereken noktanız batık tırnaklarınız, diş eti iltihaplarınız ve ağız aflarınız ve özellikle de iç kulak. Zarımızla alakalı hassasiyet söz konusu olabilir. Lütfen ihmal etmeyin. Mutlu kalın, tatlı kalın, tatlı tatlı konuşalım. Sadaka verelim, insanlara dokunalım. Bir sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.